Diyelim ki bir çiçekçiye gittiniz ve bir saksı, bir de çiçek almak istiyorsunuz. Sordunuz, çiçekçiden ne çiçekler var diye ve elinde 4 çeşit çiçek olduğunu söylüyor çiçekçi. 4 biraz az ama neyse belki diğerlerini satmıştır, bunlar kalanlardır. Gül varmış, elinde lale varmış, güne bakan ve zambak varmış. Bunların arasından seçim yapacaksınız. Saksı olarak da elinde çiçekçimizin kahverengi sarı ya da yeşil renkli saksılar varmış. Evet, şimdi de sorumuz, bu bilgiler ışığında bu çiçekçiden kaç değişik saksı ve çiçek kombinasyonu alabilirsiniz? Mesela, kahverengi saksıda gül alabilirsiniz ya da yeşil saksıda gül alabilirsiniz, sarı saksıda güne bakan alabilirsiniz ya da zambak alabilirsiniz. Neyse, kısacası kaç değişik saksı ve çiçek kombinasyonu yapabilirsiniz, bunu bulmamız gerekiyor. Evet, burada videoyu durdurun ve sorunun cevabını kendi başınıza bulmaya çalışın. Evet, eminim cevap buldunuz. Şimdi soruyu birlikte çözelim. Önce bu verilerin, bu bilgilerin baş harflerini kullanalım. Kısaltma yapalım. Kahverengi için K, sarı saksı için S, yeşil saksı için S, Y. Saksı seçeneklerimiz bunlar. Saksıyı seçtikten sonra da seçebileceğimiz dört değişik çiçek var, değil mi? Kahverengi saksıyla gül, Sarı saksı ile gül, yeşil saksı ile gül. Kahverengi saksı da lale, sarı saksı da lale, yeşil saksı da lale. Kahverengi saksı da güne bakan, sarı saksı da güne bakan ya da yeşil saksı da güne bakan. Ve son olarak da, kahverengi saksı da zambak, sarı saksı da zambak ya da yeşil saksı da zambak seçebiliriz. Bakalım kaç değişik kombinasyon var? 3 değişik saksı var, 4 değişik çiçek var. Her saksı için 4 farklı çiçek seçebildiğimize göre, 3 çarpı 4 yani 12 değişik seçim yapabiliriz. 12 seçeneği burada da görebilirsiniz. Kahverengi ile gül, kahverengi ile lale, kahverengi ile güne bakan. Kahverengi ile zambak, sarı ve gül, sarı ve lale, sarı ve güne bakan, sarı ve zambak. Tüm bunları sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Demek ki bu çiçekçiden elimizde 12 farklı kombinasyonla çıkabiliriz. Şahane!